Yüzyıllar boyunca Akdeniz'in ve Ege'nin incisi sayılan birçok tarihi olaya şahit olmuş ve içinde birçok değer barındıran güzel kent İzmir. Müzik Sınırları içinde birçok tarihi değeri barındırdığı gibi İzmir, kemer altında, Havra Sokağı ve iki çeşmelik bölgelerinde yürüme mesafesi içinde 9 adet sinagog bulunmaktadır. Müzik bu sinagoglar Esaim, Evra, Foresteros, Gazi Shalom Portekiz Bikur Holim ve Betiladır Bu sinagogların merkezinde bulunan dört sinagog, özellikle öne çıkar. Bu sinagogları öne çıkaran özellik, Kudüs dahil, dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri görülmeyecek şekilde, dört adet sinagogun duvarlarının bitişik şekilde, komşu olarak bir arada ve yan yana bulunmasıdır. Diğer tüm sinagogların merkezinde olmasıyla, bu dört sinagog, diğer sinagoglarla birlikte çok değerli bir mekan ve önemli bir destinasyon alanı olarak kabul edilmektedir. La Signora, Foresteros, Hevra sinagoglarının oluşturduğu havralar öbeği, bu havraları çevreleyen diğer havralarla bütünsellik içinde, İzmir Kemeraltı Bölgesi havralarının kalbi durumundadır. Her biri kendi tarihsel hikayeleriyle, ve karakteristik özellikleriyle ayrı ayrı varlık gösterdikleri gibi duvar duvara, birbirine bitişik ve komşu durumda olmaları onları ayrıca özel kılar. Merhaba, e, bugün Şalom Sinagogu'nda bulunuyoruz. Şalom Sinagogu, İzmir'in e, en eski Yahudi ibadethane, ibadethanelerinden biri. Ee, kendisi İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'nın e, tam ortasında yer alıyor ve bu bulunduğumuz alan da e, eski Yahudi mahallesi olarak bilinmektedir. 1492 yılında Yahudiler İspanya'yı terk etmek zorunda kalıyorlar çünkü e, e, ya Hristiyan olacaklardı ya da e, çok kısa bir süre içinde İspanya'yı terk edeceklerdi ya da öldürüleceklerdi. E, dolayısıyla Osmanlı'ya çok büyük bir göç başlıyor ve e, zamanın e, sultanı Bayezid tarafından e, Yahudiler e, Osmanlı'ya kabul ediliyorlar ve hatta değişik yerlere yerleştiriliyorlar. O zaman İstanbul çok önemli olduğu için büyük bir kısım İstanbul'a yerleşiyor. Diğer bir kısmı ise e, İzmir çevresindeki kasabalara e, yerleşiyor. Çünkü İzmir önemli bir liman şehri oluyor ve iş olanakları sağlıyor. O zaman herkes gibi Yahudiler de İzmir'e e, ve İzmir deyince o zaman biz Kemeraltı'yı anlıyoruz. Kemeraltı'ya yerleşiyorlar ve sözünü ettiğimiz alanda tam burası ve bu Şalom sinagogu da eski Yahudi mahallesinin tam merkezinde oluyor. Şimdi biz bu röportajı yapmak için Şalom sinagogunu seçtik. Çünkü Şalom sinagogu 1840 büyük yangınında yanmayan tek sinagogdur ve dolayısıyla eski karakteristiklerini en iyi koruyabilmiş olan sinagogdur. Onun dışında Shalom e, Sinagogu'nun şöyle de bir önemi var. Shalom e, Sinagogu'nun hahamı Yosef e, Eskapa adında ilk kez 1605 yılında e, İzmir Musevi cemaatini e, bir kurumsallaştırmış ve kurumlarını, organlarını kurmuş olan hahamdır ve o da buranın hahamıdır. Aynı zamanda ee, çok sözü geçen Sabetay Sevi'nin de hocasıdır, ee, ona din öğreten insandır ve de daha sonra onu afaroz eden insandır, ee, e hahamdır. Ee, çünkü Sabetay Sevi Mesih olduğunu iddia etmişti ve bu e dini yönetim tarafından hiç kabul görmemişti. Bu sinagog burada bulunan altı sinagogluk bir alanın bir tanesidir. İzmir'de başka bir yerde olmayan bir gerçek var. Bu altı sinagogun dört tanesi sırt sırta inşa edilmiş. Sanki aynı ada, aynı parsel, aynı ada üzerine yapılmış. Ve başka bir yerde eşini görmediğimiz bir durum arz ediyor. Epey dolaştık dünyada. Prag'da buna benzer bir şey var. Kudüs'te buna benzer bir yapı var ama İzmir'de olduğu gibi e, sırt sırta vermiş dört sinagog dünyanın hiçbir yerini, de, yerini de göremedik. Dolayısıyla çok özel bir durum arz ediyor mimari açıdan bir. Mimari açıdan İzmir sinagogları e, bizim Anadolu sinagogları dediğimiz sinagoglar, türünden sinagoglardır ve onların e, ...benzerlerinden farkları vardır. Mesela arkamda gördüğünüz ortadaki dolap kutsal emanet dolabıdır. Orada Tevrat orada bulunur. Ee, özel e, özel okazyonlarda oradan çıkarılır. Dualar o Tevratlardan, e, Tevrat rulolarını açarak okunur. Onun yanında iki dolap daha vardır. Bu üçlü kompozisyon mesela... E, Dünyanın başka bir yerinde yoktur, sadece İzmir'de vardır. Yani böyle bir sinagog gördüğünüzde, ah bu İzmir sinagogu diyebilirsiniz. Yahudiler İspanya'yı terk ettiklerinde, e, İspanyollar e, Yahudilerin e, tüm izlerini silmek istediklerinden e, taş taş üstüne bırakmıyorlar ve tüm sinagogları bırakmıyorlar. E, e, ...yok ediyorlar. Yani bugün İspanya'ya gittiğinizde hakikaten bir sinagog bulmak Toledo'nun dışında olan çok muhteşem bir sinagogun dışında sinagog bulmak imkansız. Dolayısıyla bizim burada gördüğümüz sinagoglar, İzmir'de özellikle gördüğümüz sinagoglar İspanya'daki mimari özellikleri kullanarak... Ve buradaki kültürle harmanlaşarak meydana gelmiş olan sinagoglardır. Dolayısıyla biz bunlara e, İzmir Sefarad Anadolu Sinagogları adını bile veriyoruz. Çünkü etrafa bakarsanız çok Anadolu'yu da hissedersiniz. Bu da aslında İzmir için bir şey söylüyor. İzmir'de çok özel bir şeyin olduğunu söylüyor. Başka bir yerde olmayan bir şey. İzmir'in Yahudi dünyasındaki önemine... İzmir 16-17 hatta 18. yüzyılın yarılarına kadar e, dünya Yahudiliğinin bir nebi merkezi olmuştur. E, Yahudilikteki en büyük olayların bir kısmı İzmir'de gerçekleştirmiş, gerçekleşmiştir. E, bunların arasında en büyük tabi ki biz dini literatürden dini medeniyetten söz ediyoruz o dönemlerde. Ee, Ham Palachi, onun oğlu Avraham Palachi'den e, söz edebiliriz. E tabii ki Sabetay Sevi olayları tüm Dünya Yahudiliği birbirine katan ve hatta daha sonra Osmanlıyı da çok etkileyen bir olaydır. Ve bunlar da burada olmuştur. Ve bunlar bütün dünyada artık en çok araştırılan konuların arasına girmiştir. Yani İzmir'de biz böyle bir mirasın üstünde oturuyoruz. Bu dörtlü yapının ikisinde içine girilebilecek, ibadet edilebilecek yani iki tane aktif sinagog vardır. İki tanesi de çökmüş durumdadır. Bugün Hevra Sinagogu'nun temizliğini ve korumasını gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra da onun arkasındaki Forestero Sinagogu'nun temizliğini ve restorasyonunu gerçekleştireceğiz ve ortaya... Şöyle bir şey çıkarmak arzusundayız. Bu dört sinagog bir tarihi anıt olarak çünkü bunlar 1600'li yıllarda 1600'lü yılların başında var olan sinagoglardı. Yani üstünden 400 seneden 400 sene kadar geçmiş sinagoglar, içlerinde birçok hikaye, çok tarih barındıran yapılar tabii ki. Yine Havra sokağı civarında yürüme mesafesi içinde bulunan Bikur Holim, Portekiz ve Bethilal gibi diğer Havralar, La Signora, Foresteros, Hevra sinagoglarının oluşturduğu öbeğin etrafında toplanarak, dünyada eşi benzeri olmayan bir bütünsellik ve önem gösterir. Bu tarihi sinagoglar bölgesinde Yahudi kültürüne ait hahamhane ve cortejo gibi tarihi yapılarda varlık gösterir. Signora Givera Havrası olarak da anılan La Signora Sinagogu fiziksel görünümünün otantikliğine rağmen ibadet maksatlı kullanılmamaktadır. Bu havrada daha çok kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir. Gazi sinagogu ibadet için aktif durumdadır. Merkezi durumdaki bu dört havrının en talihsiz durumda olanları, Horesteros ve Hebra sinagoglarıdır. Bu iki sinagogun da tavanları çökmüş durumda. Duvar kalıntılarıyla karakteristik özellikleri anlaşılabilmektedir. Standart bir İzmir Seferat Sinagogu, yüksek tavanlarının ortasında yer alan dört sütunla birlikte yükselir ve bu dört sütunun tam ortasında adına teva denilen dua kürsüleri bulunur. Bu tevalar bir gemi normunda dizayn edilmişlerdir. Çünkü Tevrat'ta Nuh'un gemisi hikayesi anlatılır. Tevalar, ehal adı verilen kutsal emanet dolabına bakar. Bu kutsal emanet dolabında Yahudiliğin temel kutsal kitabı sefer toralar bulunur. Sefer toralar hiçbir zaman açıkta bırakılamaz. O sebeple ehal dolapları kapalı tutulur ve dolapların önünde parohet adı verilen örtüler bulunur. Parohetler bir evin en kıymetli kumaşlarından dönüştürülerek hayırseverler tarafından sinagoglara bağışlanır. Genellikle vefat eden biri adına işlenir. Bu parohetler çoğu kere gelin bindallı kumaşlarını andırır ve ipek, atlas gibi kıymetli kumaşlardan üretilir. 1492'de İspanya'dan gelen Yahudiler Osmanlı İmparatorluğu'yla son derece uyumlu şekilde yaşamışlardır. Osmanlı yönetiminde ve Osmanlı ticaret hayatında önemli roller üstlenmişlerdir. Müzik Beytiler Sinagogu ya da bugünkü adıyla Haham Palaçi Anı Evi tek başına duran bir yapı ya da kavram değil. Bu hiçbir turistik amaç gütmeden, hiçbir çaba göstermeden hem kültürel hem turistik bir olay haline geldi. İzmir'in en tanınan, en önem verilen Haham'ı Hatta o kadar önemli ki, o kadar bir din, din bilgini ki, saray tarafından kendisine kadı yetkisi verilmiş. Ki bu da öyle sıradan bir olay değil. Bunun yanı sıra Anadolu kültüründen etkilendikleri de görülmektedir. Örneğin Anadolu evlerindeki oturma düzeneği olan sedir sistemi, bu evlerden sinagoglara taşınmıştır ve havralarda da oturma düzenleri Anadolu'daki sedir sistemine benzer. Osmanlı Yahudileri Anadolu kültüründen etkilendikleri gibi Anadolu kültürüne katkıda sağlamışlardır. Turizm açısından önemli bir destinasyon olan sinagoglar bölgesindeki havralardan Hayat Ağacı anlamına gelen Etayim Bizans dönemine ait olup bölgenin en eski sinagogu olma özelliğine sahiptir. Harabe durumdayken İzmir Kalkınma Ajansı'nın 2017 yılı kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması mali destek programı kapsamında İzmir Musevi Cemiyeti Vakfı'nın projesine sağladığı finansal destekle restorasyonuna başlanmış ve halen restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu sinagog, tarihi dokusu korunarak ve konusunda uzman tarihçi, mimar, restoratörlerin çalışmalarıyla alınmaktadır projenin sonunda insanların gezip göreceği ve bilgi edinecekleri bir müzeye dönüştürülecektir. Bugün bütün bu sinagoglardan e, 300'e üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan en önemlisi ve en kapsamlı e, işin yapıldığı yer et sayım yani yaşam ağacı sinagogudur. Ee, bu sinagogun, e, bu sinagog yıkılmak üzere olan bir sinagogdu ve aslında çok önemli bir sinagog. Yani İzmir, yani şeyin dışında e, Yahudi dininin dışında İzmir için önemli bir sinagog. Bu sinagog e, Bizans dönemi. Sinagog yani İzmir'in Osmanlı tarafından fetihinden daha önce. Burada var olmuş olan bir sinagog. E, hatta şöyle bir e, e, söylenti de var, e, İzmir dilinde Müslüman askerlerin dua edecek yeri yoktu çünkü bu alanda deniz kıyısında Bizans e, egemenliği hakimiyetinde olduğundan cami yoktu ve e, Müslüman askerler bu sinagogda namaz kılmışlar. E, Yaşam Ağacı Edshayim Sinagogu'nu restore etmekteyiz. Bunu İzmir Kalkınma Ajansı'nın büyük yardımlarıyla yapıyoruz. Bu mekanlar ve bu hikayeler, mekanların içerdiği hikayeler sadece Yahudi tarihiyle ilgili değil. İzmir'in tarihiyle, Türkiye'nin tarihiyle ve daha da ileri gidersek dünya tarihiyle ilgili şeyler. Seferat Yahudilerinin 1492'de ve sonrasında, Portekiz'den Osmanlı topraklarına yerleştirilmeleri, öncelikle İzmir civarında yer alan şehirlere olmuştur. İzmir'in bir liman şehri olması ve zamanla ticaretin merkezi durumuna gelmesiyle, belli başlı illerle birlikte İzmir'e, tarihi Agora ve iki çeşmelik bölgesine kalıcı olarak yerleşmişlerdir. Osmanlı kültür yapısına entegre olan Yahudi kültürü, özellikle İzmir'de dikkat çekecek şekilde kurumsallaşmış ve Joseph Eskapa, Isaac Algazi, Hayim ve Avram Palaçi gibi birçok din adamı yetiştirmiştir. Dünya Yahudi mirasında da bu din adamlarının önemli yeri vardır. Bugün hala İzmir Kemeraltı, İki Çeşmelik ve tarihi Agora bölgesinde İzmir Yahudi geleneklerinin izlerine rastlamak mümkündür. Gördüğünüz gibi Dört sinagogluk bir e, e, yapı grubu var. Onun yanında iki sinagog daha var. E, i̇ki çeşmeli caddesi üzerinde bir sinagog. Onun biraz içinde Portekiz sinagogu Hamhane, Beyt e, derken burada koskocaman bir alan var. Bu alanı biz bir açık hava müzesi olarak görüyoruz. Sokakları, müzenin e, koridorları olarak görüyoruz ve sağa sola, sağ, bu yolun sağında solunda olan e, e, sinagogları, hahamhaneyi, e, beytilel anı evini de e, müze ürünleri olarak görüyoruz. Bu müze ürünlerinin içine girdiğimizde de artık o ürünle ilgili hikayeleri e, ve tarihi deneyim, deneyimleyebileceğiz. Bu bölgenin ana arteri Havra Sokağı. Havra Sokağı bir pazardır aslında. Ee, ve Saundari Solu'nda bulunan e, e, sinagogların çokluğundan kaynaklanan bir isim almıştır. E, Havra Sokağı'nın ismi çok eski bir isimdir. E, Yahudi e, iş adamlarının bulunduğu, Yahudi dükkanlarının, mezecilerinin, meyhanelerinin bulunduğu bir yer. Aynı zamanda büyük bir ekonomi orada e, süre geliyor. Ama Şöyle bir özelliği de var Favraskoğanın. Ee, İzmir e, baştan beri mahallelere bölünmüş bir kent. E, yukarıda e, Kadifekale Kale tarafında Türk Mahallesi, daha aşağıda ona bitişik olarak Yahudi Mahallesi, fuar tarafında Ermeni Mahallesi, Rum Mahallesi ve e, Levantenler e, daha liman tarafında e, bu şekilde. E, etnistiğe göre ayrılmış mahallelerde yaşıyorlar. Ancak bu Havra Sokağı çok böyle e, etnik ama çok pluralist bir sokak. Orada e, Yahudiler çoğunlukta ama Ermenisi, Rum'u, Türk'ü, Müslüman'ı herkesin orada işi var ve büyük bir e, iş birliği içinde orada e, e, işlerini yapıyorlar. E, çok civcivli bir yer, çok böyle çok aktif bir sokak. Ezan sesi, İbranice dua sesleri derken, e, müthiş bir tablo ortaya koyuyor. İzmir'in turizm açısından bir cazibe merkezi haline gelmesi, bir yönüyle kemeraltı sinagoglarının iyi durumda olmalarının korunması, kötü durumda olanların da restore edilmesiyle mümkün olabilir.